Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. E, boşanmalar çok çoğaldı. Yani e, evlilikler yıkılıyor. Çocuklara tamam. ben mesela kendim çocuklara çok üzülüyorum. E, bizler de öyle bir kavramla büyümedik. Yani evlenilir. Anadolu'da öyledir. Ben bildiğiniz tamam. gelenekçi e, ama hoşgörüyle büyüyen e, bir ailede büyüdüm. Hani tamam. e, Evlenilir bir daha boşanılmaz. E, öyle bir kavram yok. Şimdi kısaca baktığım zaman. Evet. Çok var bu. Çok var. Üzünce, Boşanmamaların olmaması için evlenmeden önce uyum hmm. testleri, check-up'lar, evet. sorunlar büyümeden e, çekirdek aile evet. ve gerekirse geniş ailelerin evet. aile evlilik çift terapilerine geldiğinde evet. neredeyse sıfır boşanma olur. Oo, çok çok ölümcül ve zaruri durumlarda terapiye rağmen zaten boşanma oluyorsa onların zaten boşanması gerekiyordur. Hani anlatabildim mi? Evet. Kişiler özgür iradeleriyle terapiler sonunda, aile evlilik danışmanlıkları sonunda farkındalıkları, farkındalıkları ve içgörüleri yükseldiği için evet. fotoğrafı rahat görüyorlar. O zaman değerli seyirciler hiç çekinmeden bizlerin kapılarını çalın. Evet. Bir çayımızı için keyfinize bakın. Evet. Biz sizlere aile evlilik ve... Bireysel yaşamlarınızda otobanlar açarız, oh. bunun keyfini evet. birlikte yaşarız. Zaten e, size gelmeleri bile yeterli. Yeterli. Evet, sizinle o havayı... çay, kahve içerken bile bana göre yeterli. Kesinlikle. Yani ben Mr. melek olarak şu an gördüğüm Hocam, Ekrem Hocam, e, sizinle sadece e, danışanlar geldiklerinde çay, kahve bile içseler, Mutlaka o Tabii. yollar açılacak Kaldı ki profesyonel yani. bir evet. seansta bunların, çay acaba? seansta <gülüyor> bunları yaşayabiliyorsak evet. seansta evet. kim bile neler olur. Çok teşekkür ederim.